Herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte ee Valorant semitrol güzel geçer. <gülüyor> arkadaşlar bu arada eğer bu tür videoları beğeniyorsanız kanalımı abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Zaten beni özlediğinizi <öldürdüğünüzü> biliyorum. <gülüyor> bayağı denizle çekmiyoruz o yüzden böyle daha sık videolar gelecek böyle kanışımda geliştirmek lazım bunu gebereceğiz oyunla şimdi böyle yaptık arkadaşlar böyle bir kişi bile yanıma gelmedi kendim şey yaptım şu anda yani kendim Adam yanlış yalnız başına. gördü. Hadi Oh my god öldüüz de yüz. Oh Sonra arkadaşlar düşünsenize böyle <gülüyor> Golden Soldier. Ben şu an Valentine Soldier ama Golden Ben çok iyi. Bir de ben valentine da çok sevdiğim için böyle <gülüyor> Güzel bu da olsun. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. <gülüyor> Oğlum ne kadar hızlı spion yapıyorsun? Resmen spion yapıyorsun Adam geldi mi öyle ya şu anda? Çok iyi. Efsane olacak birim. İyi. Bu yüzü Buradan böyle çizgi çekeceğim. Tamam bunları. Evet <gülüyor> arkadaşlar mantıksız diyorsanız yorum yapın. Mantıksız diyorsunuz, mantıksız yazın, mantıklı diyorsanız mantıklı <gülüyor> <gülüyor> yazın. Şöyle gel lan nereden koydun by the way Ne göreceğim? Hoş geldin. Bard necromancer daha kolay olur bana gidelim Buralar zü taklıyorlar sanki Ben rangerların nereli Güzel Çok hızlı kalsınlar Arkadaşlar elektronik güle güle güle güle 100 abone çekiliş konu kitaplar Alın bitirgitlerimi vereceğim yoksa niye vereyim kalın bitirgitlerimi evet. Eller evet. hiç uğraşmamıza gerek Ne, ne olayım ya olur yani hmm. Thank you. bir hafta eee bir haftadan sonra eğer bir güzel anıra benim damım çıktı benim de damım çıktı lan ama senin var bir <gülüyor> her buraya. abone de şey olacak. yani illa yani %50'de 50 de yok. %50'de de evet. nereye gitti la slow boss? <gülüyor> zaman nasıl geçiyor? Bu sırada bir şey yapamayacağım. Neyi boya yapacağım? Neyi konuşacak bir problem? vuracağız ölü. Bir iki gün uğraştım aldım mı var ya Maş bu tarafta. Ne iyi oynuyorsun. Ha. Range ona sen mesafe uzanmak ustas. Bir şut atıyorum. Range'den bir tane atıyorum. Aman şimdi bir de. Elli da ben yine. Kankım. Hadi para. adam gir. <gülüyor> Hadi. No, no, no,